Baycan sıkı tutun. İşte gidiyoruz. Olamaz. İşte son. Hayır. Bu harikaydı. Hayır. Vay canına. kaymak harikaydı. Ya, bu ne sıcak! Fikir tamam. Sakin ol! Şimdi gittiğimiz aquapark o kadar büyük ki! İçeride çok fazla ve ufuzun kaydıraklar var! Of, tamam, neyse! Herkes gelsin de gidelim artık! Biz geldik! Ayça merhaba! Bebek Asker demek siz de geliyorsunuz! Dostlarım, bugün çok eğleneceğiz! Çocukları bakıcıya bıraktık! Bakıcı çocuklarla ilgilenir! Tabii ki de kayacağız aşkım. Neyse fakir herkes geldi. Bu otobüs nerede kaldı ya? Hadi oğlum gidelim. Ne bekliyoruz la? Hala adam doğru diye. Artık gidelim. İşte bu. Otobüsümüz geliyor. Hazır olun. Aquapark'a parka gelecek herkes burada değil mi? Eksik yoksa bir elim otobüse. Haydi bakalım Aquapark yolcusu kalmasın. Hadi çocuklar sırayla binelim otobüse. Herkes hazır mı? Gidiyoruz bak! Ya şoför bey! Kornaya basmayın! Tepe Göz duyacak şimdi! Tamam tamam! Kemerlerinizi bağlayın! Hayır! Koşun çabuk canım ailem! Koşun! Bizi bırakıp gitmeyin! Durun! Fakir ağabey! Eğer ki bizi de almazsanız o otobüsü yerim! Ya Tepegöz hep bunu mu tartışacağız? Ya sığmıyorsunuz kardeşim anlayın! Sığırız Kerem Komiser görmüyor musun? Can bile hazırladık! Öf öf yürüyerek gelin o zaman Hayır durun gitmeyin Koşun çabuk koşun takip edelim şunları bekleyin bizi Şoför bey baskaza Arkamızdalar geliyorlar Gidiyorum gidiyorum sıkı tutunun Koşun çabuk koşun Biz siz hiçbir yere gidemezler İşte bu tamam güzel Tepe gözü atlattık Vay canına Elif aşkım şuraya bak Hadi Tamam ben sizi almaya gelirim Fakir Bey. Haydi görüşürüz. Tamamdır görüşürüz. Haydi bakalım artık girelim içeri. Hadi koşun girelim. Giriş kartınızı görebilir miyim? Tabii hanımefendi, hemen göstereyim. İşte bakın ben belediye başkanı Fakir. Ama fakir bey çok kalabalıksınız. Evet kusura bakmayın sülalecek geldik. İyi tamam peki şimdilik geçebilirsiniz. Buyurun. Haydin girelim içeri. İşte koşun hoş, çocuklar. Kaydıra çok eğleneceğiz. Bu arada Fakir Bey, şu bölgedeki kaydırağı kullanmayın lütfen. Sizin için tehlikeli olabilir. İçerideki kaydırak çok tehlikeli. Lütfen abone olup like atmayı unutma. Abone olarak ve like atarak desteğini göster. Şimdi bu Aqua Park'taki tüm kaydıraklardan kayacağız. Ama lütfen ondan önce abone olarak ve like atarak desteğini göster ki bu tarz videolar devam etsin. Ücretsiz bir şekilde abone olduysan ve like attıysan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakir bey anladınız mı? Ya he he anladık. Yürüyün çocuklar kayalım çabuk. Neyse ben uyarımı yaptım. Gerisi onlara kalmış. Hadi gelin çabuk çabuk küçük kaydıraktan başlayalım. Sonra büyüklere doğru ilerleriz. Hazır mısınız? Kayalım şuradan. Ayça sıkı tutun. İşte gidiyoruz, olamaz. İşte bu gidiyoruz. Şimdi uçacağız, hazır olun. Hayır! İşte bu tekrar kıyıyoruz. Haydi bakalım rüzgar yarışalım. Elif aşkım arkamdan gel. Gidiyorum. Ben de arkamdan gel. Hadi Elif çabuk. Olay. Daha hızlı Arda'yı geçelim. İşte son! Hayır! Bu harikaydı. Aa. Aa! İşte Arda ve Elif de geliyor. Hadi daha büyük kaydıraklara gidelim. Gel Arda, gel. Oğlum bu harikaydı. Evet hadi şimdi en büyük kaydırağa gidelim. Ya çık çık çık çık bitmiyor bu ya ne büyükmüş. Gel Kerem Komiser, gel. Geldim fakir Hadi zengin kayalım! Bayağı yüksek gözüküyor! hadi bakalım! zengin. Hazır mısın Fakir? Hayır korkuyorum! Hadi Fakir! Kay artık oradan başarabilirsin! Gidiyoruz! Olamaz! Hayır! Hayır! Olamaz! Vay canına bu harikaydı değil mi Fakir? Barbie, Miray! Hadi gelin beraber kayalım! Hadi Aslı sıra bizde. Biz de kayalım şuradan. Haydi bakalım gidiyoruz. Baycanın simitle kaymak harikaydı. Kerem komiser Aslı polis süpersiniz. Evet gelin bir şeyler içelim sonra kaymaya devam ederiz. Fakir aşkım izle beni gidiyoruz. Ha! Miray harikasın. Oğlum hazır mısınız? Ben dayalım çünkü! Yav Halo Aga ne korkak çıktın ya! Arkamdan gel Halo Aga! Gidiyorum! İşte bu! Gidiyorum oğlum! Olamaz! Çok ya oğlum! Keko! Geliyorum oğlum! Dayan! Halo Aga! Dikkatli ol! Bu çok hızlı! Olamaz! 20'ye giderim! Ben geliyorum Keko! aja artık bitsin ya ne olsun bir kaydırak mı şoklem çeko geldi ya çekil dedim ben çarpmayım sana halo aga. bu çok eğlenceliydi bunu bir daha deneyelim! hadi hadi gelin çabuk takip edin beni hızlı olun buradan da kayalım sonra güzel bir fikrim var ne fikriymiş herde rüzgar şuradaki gizli kaydıraktan kayacağız Neymiş o görelim be. Bu kadar gizli olduğuna göre kesin içeride bir şey var. Neyse şuradan kayalım ilk önce. Kiminden gitmek ister? Burası da çok tehlikeli. Kaydıraktan kaydıktan sonra yüksekten suya düşüyorsunuz. Gerçekten suda buz gibi. O buz gibi soğuk resmen bize şok etkisi yapacak. Zengin hadi gel abi biz de şundan kayalım hemen. Geliyorum fakir bu da Ufuz'un bir kaydırak. Gel zengin gel Ufuz'un bir kaydırak bu. Sen buradan kay, ben de üstten kayıyorum. Tamam Fakir. Hazır mısın? Hazırım Zengin. 3 deyince. Tamam. 1, 2, 3. Geliyorum. Olamaz. Rengarenk. Bu harika. İşte bu. İşte sona ulaştım galiba. İşte bu. Geldim. Olamaz. Fakir nasılsın? İyi misin? Ya. Evet komiser bu harikaydı. Zengin haydi gel. Geliyorum geliyorum daha kayacak bir sürü kaydırak var. Zengin çok komiksin. Hayır of buz gibi. <gülüyor> Erte, çabuk çabuk çık birileri daha geliyor. Hadi oğlum çek o bundan da kayalım. Lo. Tamam hala bu bayağı bir büyüktür. Çocuklar aşağıda mısınız geliyoruz bak. Gelin gelin kimse yok Tamam oğlum geliyor. Buna! Buna! Lo! Hey bu oğlum bu. E vallahi oğlum, gıta ko çabuk çabuk oğlum çıkalım şuradan. Dondum halağa dondum. Hadi artık gidelim biz de koşun. Hala ve Keko çok komik kaydı. Şimdi bizim gizli kaydırağa doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Açıyorum. Vay canına! Bu ne böyle? Şuna bakın. Bu ne garip bir kaydırak. He, olamaz. Erde kapı kapandı. Ya kapanırsa kapansın Rüzgar. Şu kaydırağa bak. İçinde gizemli şeyler olabilir. Şuraya baksana. Küçük bir şey gibi ama çok korkutucu gözüküyor. Hadi kayalım. Çok merak ediyorum. Çocuklar bana bakın. Nereye çıktım? Çok yüksekteyim. Şimdi buradan aşağı kayacağım. Ya inin oradan düşeceksiniz. Hadi gelin aşağı. Geliyorum Ayça. Gel! Geliyorum. Ya Arda abimler nerede? Yoksa buradaki kaydırağa mı girdiler? Arda abi! İçeride misiniz? Ses verin sizi diyorum. Girelim bir bakayım şuraya. Arda abi burada mısınız? Olamaz bu ne böyle? Burası çok eğlenceli. Hep gelelim buraya. Evet, ben de burayı çok sevdim. Ya bir şey diyeceğim. Arda, Rüzgar, Elif, Gamze bunlar nerede? Hüsamettin de az önce buradaydı. O da yok. Bilmiyorum. Buralardadırlar. Neyse biz kaymaya devam edelim. Hayır olamaz. Orada Rüzgar. Elif Kamze, Beni duyuyor musunuz? Ses verin.